Evet arkadaş bak Asfaltla birlikte mera Burası Solumuz Devam ediyor böyle asfalt boyu Sağdan göstereceğim ben şimdi Burası ufak bir zeytinlik var içinde Yolun kenarında Mera evet, aynen palamutluk Şöyle Aynen böyle Asfaltla birlikte Ta ki buraya kadar devam ediyor Yüksek gerilim hattı geçiyor içinden Bak şöyle Aynen. Dur göstereyim Merhaba buradan başlıyor. Arkadaş. Bak. Karşısı e, sayalar. Koyunların kaldığı yer. Bura komple karşısı karşısı. Bu la 437 dönüm yer. Bu taraftan böyle görünüyor. Karşı sayalara kadar.